Şimdi Türkiye'deki Facebook kullanıcısı atıyorum belki 100 milyondur Ülke nüfusu 80 milyon nasıl 100 milyon oluyor? Fake Çok esnaf. basit arkadaşlar <gülüyor> evet. fake ulan fake. Bir de onun telefon numarası da sızdırılmış şeyde. Facebook verileri çalınmış ya. Aradık keşke gizli numara arıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden bir tek Sine 5 vardı <gülüyor> Karartılı yayın oluyordu. Yine çözüldü konu. <gülüyor> yine yine izlemeye çalışıyorduk orada Evet. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Çetin ben Osman Turfan Teknoloji yorum programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da yoğun bir teknoloji gündemi bizleri bekliyor. İlk haberimiz HTC'nin mobil pazardan çekilmesi. çok beklenen bir haberdi aslında. Yeni bir şey yok. Zaten mobil pazarda yoktu zaten. Yoktu. yoktu da dünyada bir şeyler yapıyordu. Böyle garip garip T şeklinde telefonları falan vardı ya hatırlıyorsun. Onu Türkiye'ye getirdiler ya. Getirdiler Türkiye'ye. Türkiye'de. Biz görmedik. Kimse evet. görmedi zaten ya. <gülüyor> Saç, saçma sapan içinde. bir telefon abi. Tehşitliğinde ekran mı olur Allah Ya Ercik şunu yapmaya çalıştı biraz. Dedik ki biz inovasyon yapalım, böyle olmayan bir şey yapalım. Değişiklik olsun. Çok değişik yaptılar işte. Evet fazla değişik <gülüyor> olacak Hani anlaşılamadı. Hani böyle tarihte tutmayan saçma sapan şeyler vardı ya. İleride belki bu da o galerilerden birinde yer alabilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu telefon sonrasında şirket batmıştı falan diyor. Biz onunla ilgili bir video çektik bu arada arkadaşlar ile evet. ilgili. Hani telefonunuz varsa hala kullanan var mı bilmiyorum ama belki eskilerden kalan varsa güncelleme gelecek mi yani geldi o filan. Şimdi LG hani, uzun süredir söylenti haline geldi. LG sürekli yalan yapıyor. Ya diyor ki biz devam edeceğiz kanımızın son damlasına kadar mobil pazardayız falan. Ama ne oldu bir, bir, bir sabah bir uyandık. Şöyle oldu, yani, e, satmaya çalıştılar açıkçası ben onu takip ediyordum yurt dışında başka bir gruba ama herhalde kimse almak istemedi onların mobil ya, iş Evet, siz? O yüzden e, tabir caizse ellerinde patladı ve kapatmaya karar verdiler. Sene sonunda kapanacak. Eğer LG telefonunuz hala varsa ve güncelleme alabilecek durumdaysa bilmiyorum genelde eski telefonlar çok güncelleme, vermiyordu. Yani. Servisi Marvel'si de devam edecekmiş. Yani bölgelere göre, ülkelere evet, göre değişiklik, değişiklik gösterecek gibi. dedi. Muhtemelen Türkiye'de çok fazla devam etmez. Güney Kore'de falan devam, devam edebilir bir süre bir daha. daha. O yüzden geçmiş olsun düz buradan Elci'ye ve diğer haberimize geçiyoruz. Facebook verileri sızdı. 500 küsür milyon kullanıcının verisi sızdı. Yarım ki. milyar insan. Evet, Türkiye'den de 20 milyon kişinin Facebook bilgileri sızmış. At soyat eşer artık ne varsa. <gülüyor> Şimdi Türkiye'deki Facebook kullanıcısı atıyorum belki 100 milyondur. Şimdi diyeceksiniz ki ülkenin nüfusu 80 milyon, nasıl 100 milyon oluyor? Hesabı çok hesabı basit arkadaşlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani Türkiye'de herkesin 20 tane Facebook hesabı var, adam 20 tane açıyor kız hesabıyla falan. Erkekler kırkızı hesabı kız açıyor. Hesab... Bir ara şeyi çok yapıyorlardı ya lisede falan, lisede daha doğrusu. Kız hesabı açıyor, erkek arkadaşını falan ekliyor, bak, deniyor bakayım. Dönüş yapacak ha, evet, mı? Evet, falan? Evet, öyle yani Öyle açılan yüzlerce Hiç binlerce hesabı hesabı var. var arkadaşlar. Facebook'ta bunları kapatmıyor biliyorsunuz, girip dondurmanız lazım yani dondurmadığınız takdirde Hesabı 100 yıl uğramazsanız o hesap orada öyle atıl bir şekilde bekliyor yani. O yüzden e, dikkatini Yapacak bir şey yok yani. Bilgiler sızmış. Abi ya zaten, şu, zaten sızmayan değişti. bilgiler mi kaldı ya. LinkedIn'de aynı şey. biliyorsun. abi bilgilerin gibi. sızması şöyle bir şey. Facebook'a bilgilerini verdim mi tamam sızmış, zaten o bilgiler sızmış, sızmış oldu. Evet. Yani Zuckerberg'in bu bilgilere karşı biliyorsun bir zaafı var. Adam mahkemeye de çıktı bu yüzden. Bir de geçen gün ben garip bir haber okudum. Kendisine mesela sinyal kullanıyormuş. Ne <gülüyor> oğlum biz de bizim site yaptık o haberi. Adam evet. WhatsApp'ı kendisi bile Gü, kullanmıyor. Güvenmiyor demek Kendi <gülüyor> kendine güvenmiyor ama. Lan ya benim bilgilerim ben çalarsam falan. Bir de onun telefon numarası da sızdırılmış şeyde. Ee, bu Facebook webleri çalınmış ya. Evet orada. Bir haber de çıkmıştı. Zükerberk'in telefonu. Arar, Arardık keşke. Yani, ya sanılacaklar. <gülüyor> <Çok gülüyor> <gülüyor> Gizli numara arıyor. <gülüyor> Türkiye'den var ya <gülüyor> Bir diğer haberimiz Türkiye'den arkadaşlar. Gain isimli platform vardı biliyorsunuz Excel'de beraber çıkmışlardı aynı dönemde. Ne Net, oldu onu Netflix kimsenin benziyor. tam olarak kestiremediği. Ya çok çok enteresan <gülüyor> bir <gülüyor> takipçisi vardı onun. Ee, o vardı. Ücretli oldu. şeye geçti şimdi de o başlangıçta. 23.90 milyon öyle bir rakamı var. Ee, klasik, normal klasik. bir rakam. Evet. Hatta ucuz bile bence şu an ucuz kaldı ama tabi o Gain biraz şey gibi değil yani Netflix gibi değil. Ama Netflix şöyle bir şey abi değil. şu anda her şey para vermeye başladık biliyor musun? E, tabii ki bir sürü şey var ya. Yani. Her dizi için neredeyse farklı bir platformu evet. takip etmemiz gerekir. Evet. Şimdi adam sallıyorum şimdi ee, Hasan Can'ın mesela Konuşanlar programı var. Ben onu çok seviyorum onun için Excel alacağım. İşte Netflix zaten böyle bir elektrik su gibi bir şey oldu. Aynen Mutlaka otomatik ödüyoruz her, ay. her ay. İşte müzik platformu için Deezer'dir, Spotify'dır, dizdirdir. Apple Müzik'tir vesaire oradan bir para ediyorsun. YouTube için YouTube Premium falan ona ayrı para ediyorsun. E şimdi şey çıktı, GeForce Now çıktı. Ha, GeForce Now <gülüyor> hadi, hadi hani oyun o? oynayacağım <gülüyor> bilgisayarını <gülüyor> etmezliyorsan ona ayrı para ediyorsun ama aşağıda. Bir tane su falan zaten ayrı <gülüyor> bir şey. <gülüyor> <Evet>. Baktığın zaman o <gülüyor> evet. zaman yıllar bu için yani. fotoğrafa da gidiyor. Geçiyor biler. Yani. Yani. Geçiyor abi. Elektrik su, geçiyor telefon. Yani. Şimdi bir de hani bir de maç seyretmeyi sevenler vesaire var. Oo. Onlar adam Emfilası büyük paketi para. için beyin spors alıyor. Bakıyor Şampiyonlar Ligi başka bir şeydi. Onun için gidiyor başka bir şey alıyor. Ama kısım bir hale geldi. Eskiden bir tek Sine 5 vardı. <gülüyor> o da böyle karartılı yayın oluyordu. Yine. çözüyorduk onu. <gülüyor> yine, yine, yine izlemeye çalışıyorduk orada. Evet. Lan. <gülüyor> Şimdi öyle bir şey diyor. Öyle bir şey de kalmadı. Teknoloji gelişti. Bizim de bir ilgili haber verelim. Captur incelemesi yayınlandı kanalımızda. Ford Kuga'yı çektik. Evet. Ford Kuga gelecek önümüzdeki hafta. Özel bir araç geliyor. Osman sen söylüyorsun. Hadi bakalım. Ne geliyor ya? O kadar özel ben bile <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> falan. Konuştuk ki <gülüyor> Mercedes EKC geliyor. geliyor arkadaşlar 1 milyon TL'yi aşan fiyatıyla. Yokun dikkatli kullanılması lazım. Özür geçerken sen kullanma onu. Yani, ben kullanıyorum. <gülüyor> ben kullanırım ben. <gülüyor> ben Sen kullanırsan <gülüyor> aşk olsun Osman. O değil abi arabalar çok pahalı. Çok, çok pahalı. Çok ben anlamıyorum. Yani. Hangi arabayı incelesek sürekli değil. aynı şey. Aynı. Fiyatı çok çok yükseldi. <gülüyor> <Çok çok. Tabii>, e <gülüyor> kaptur inceledik. Pahalı geldi. 380.000 380 lira. Lir. Kuba'ya 500.000 pahalı, pahalı geldi. E bu 1 milyon lira. O zaten pahalı. Hayır yani, artık algı şeyi oldu hani 500 lira. Ranger'i inceledik 400 küsür bin. O da 400 pahalı. küsür bindi. Yani ucuz bir şey inceledik bir, bu arada. Bir Dacia Sandoro güzeldi ya Sandoro pek, 200 bin lira. Ona da zam gelmiş 600 600 600, ya. 200 200-3 bin lira oldu şimdi. Bu kuru artışından son bir hafta çıktı ki. Diyorum biz mi çok fakiriz, arabalar mı çok ya pahalı? Ya şöyle, <gülüyor> e, şöyle bir sorun oldu orada Osman. Araba fiyatları öyle bir arttı ki hani senin maaşın veya elde ettiğin gelir o oranda artmadığı için biz biraz şeyde kaldık açık söylemek gerekirse. Bu hepimiz için geçerli. Sadece senin benim için değil. Bu devirde abi aslında belediyede belediye işçi şey oldu. Bazı belediyeler para. yaptı ya 500-5000-6000 sağlam. Onların aldığı mı almış kimse. Aslında şöyle ben mesela kimin ne maaş aldığı ya da bir arabanın ne kadar pahalı olduğu beni yengendirmiyor da beni yengendiren şey bizim gelirlerimizin o kadar artmıyor olması. Yani o oranda artsa. O zaman sen diyorsun ki tamam hani o pahalı ama benim de maaşım işte şu oldu bu Zaten oldu. Tamam var. Bizim sen yok de, bizim sen var. Sen de zam yapmıyorsun diye yapmıyorum. Ya. Yapmıyor. Sormu ben kendime yapıyorum <gülüyor> size yapmıyorum diyelim. Şimdi arkadaşlar şikayetimler programımız devam ediyor biliyorsunuz her pazar günü yani e yarın. Ve yarın evet markalarla ilgili şikayetlerinizi topluyoruz. Onun yenisi çekilecek, çekildi daha doğrusu ve yayınlanacak. Yarınki fotoğrafımızda General, General Mobile konuk oluyor. Bir Türk markası. Türk markası ve uygun fiyatlı telefonlarla biliniyor. Hatta yeni modeller de geliyor. Onlarla geliyor gelişir. mu ya? Geliyor biliyor, 21 geliyor. Bir orana battı dediler, çıktı dediler, bir daha battı dediler. Bakmamış herhalde. Bakmadılar, yok bakma yok. Yalnız bir... Apple vallar. valla, de bir tane telefon falan. Evet <gülüyor> onlar biraz öyle yavaşladı ya. Yara çok seri tanıcılar daha seri yani böyle 3-4 model falan. 9 tam falan sonra falan. bir yavaşladı yani. 9 Pro özellikle 9'u 9 Pro'dan sonra çok ciddi Ondan bir yavaş. Ondan sonra zaten battı dedi herkes. Battı dediler evet, bir şeyler yani. oldu falan. Güzel de satıyordu aslında he. baktığımda bayağı. Ya onların hmm. bir efsane modeli vardı bundan birkaç sene önce. Discovery modeli vardı. O efsane satmıştı ve efsane bir telefondu. Ondan sonra da, Ondan da biraz... sonra o bir Ondan sonra o seneye biraz çıkamadılar ama hala gideri olan bir marka. Şikayetlerinizi de gönderdiniz. Onları da yarınki videomuzda sizlere yanıtlamış olacağız arkadaşlar. Bir diğer haberimiz ise Google I/O 2020 etkinliği tarihi duyuruldu. 18 Mayıs 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek hmm. etkinlik. Google'la ilgili daha çok geliştiriciyle ilgilenilen bir konu Android ama Android tarafıyla aslında. Evet. Son kullanıcıyla ilgilenilen tarafları olan biz Ya son kullanıcı şu açıdan ilgileniyor. Beta sürümü vesaire yayınlanıyor ya bazıdakiler evet. arkadaşlar var. Hemen indireyim bakayım diye yenilikler. Mesela biz yapabiliriz yenilikler yani bunu. Yok. Yani... ne olsun o hiç? Olabilir. olabilir. Yaparız. <gülüyor> öyle de bir bilgi de vermiş olmak arkadaşlar. Tamam 80.000 ama tamam yaparız. Telefonla yaparız <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar bir teknoloji oku yorum programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni konularla karşınızda olmak üzere hoşça kalın diyorum. Ama kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.